Selam aslan ve başak arkadaşlarım Şengül'ün sihirli fanları kanalına hoşgeldiniz sevgili aslanlar ve başaklar efendim iki iki çekiyorum sevgili arkadaşlarım Sizler için 2020 yılında yıllık kaderinizde en çok ne oluşacak ya da en az ne oluşacak bunlara bakacağım alımlar satımlar iki yüzlüler evlilikler aşk hayatınız iş hayatına her şeye bakacağım taşlarım ne gösterirse doğal taşlarımla sevgili aslan ve başak arkadaşlarımız kaderinde en çok ne oluşacak veya şansları var mı hasta olacak mısınız sağlık sorumunuz nasıl bunlara bakacağım sevgili arkadaşlar bir an önce açılımıma geçmek istiyorum Yeni yılınızı kutluyorum sevgili arkadaşlarım taşlarımı karıştırırken şöyle sağlıklı sıhhatli güzel bir şekilde sevdiklerinizle hayırlısıyla yeni yıl geçirmeniz dileğiyle önce aslan arkadaşlarımdan başlıyorum ardından Başak arkadaşlarıma geçiş yapacağım yıllıktır sevgili arkadaşlarım hadi bakalım şimdi aslan arkadaşlarım doğal taşlarım aynen de doğruyu göstermektedir sevgili aslanlar bakayım 2020 yılında Tabi ben burada kişi özel bakmıyorum. Burç değil mi? Burçta ki ağırlık, yoğunluk neymiş? Ona bakacağız sevgili. Aslanlarımız için. Hadi bakalım. Şimdi iki yüzleri de toplayalım şöyle. Evet. merkezde sıkıntı biraz görülüyor. O kadar olur. Herkezde olduğu gibi sevgili arkadaşlarım umutlar süper. Evet. Çok güzel iyi fena değil fena değil sevgili aslanlarım benim şimdi başlayalım daha sonra da tarotumla şöyle çevresini saracağım tarotum neler yapmanız gerektiği konusunda sizlere yol gösterecek umutlar güzel çok güzel her zaman herkesle gelmez taşları. hayaller yerinde hayallerinizi kuracaksınız sevgili aslanlar aslan burcuna bakıyorum şu anda kaderinizde en çok ne oluşacak? Aile içi, merkeziniz, merkezde biraz sıkıntılar görülüyor. Bunlar tabi günlük sıkıntılar, çoluk çocuk derdi veya iş derdi veya ne bileyim bütçemizin sıkıntıları, küçük çaplı rahatsızlıklar gibi bir durum aile içinizde baş gösterebilir. Günlük sıkıntılar, dikkate almayacağımız günlük sıkıntılar ama şöyle bakıldığında süper geldi sevgili arkadaşlarım. Ben her zaman şöyle derim önce sağlık dünya benim olsa ne yazar sağlığım olmadıktan sonra değil mi sağlık süper geldi bakın hiçbir hastalık taşı sevgili aslan arkadaşlarıma gelmedi sağlık taşı hastalık taşı yok yani sizin merkez burada tertemiz o da güzel sağlık süper güç yerinde sizlerde sevgili aslanlar gelelim aşk hayatınıza evliliklere biraz azınlık geldi ama olsun güzel çok az %10 civarı sıkıntı görülüyor sevgili arkadaşlarım evlilerde olsun sevgililerde eksilerde küslerde veya bekar yüzde %10 civarı onun dışında %90 ilişkileriniz süper görülüyor hiç merak etmeyin aşk hayatınızda o da güzel umutlarınızda süper 4 geldi düşünün yani umutlar tükenmeyecek sizde ne olursa olsun umutlarınızı taze tutacaksınız Tam tükenir gibi olsa da iki gün sonra tekrar umuda kapılacaksınız, tekrar umutlanacaksınız. Evrene pozitif enerji gönderip evrenden umudunu kesmeyeceksin asla. Bitti. Umutlar da bayağı bir yüksek geldi sizde. O da çok güzel. Zaten şunlar gelmesi olmaz. Boşuna dememişler. Sevgili aslan arkadaşlarım, su uyur, düşman uyumaz. Yanlış anlaşılmasın tabii ki ben genel olarak söylüyorum. Komşu akraba, arkadaş, dost zannettiklerimiz, yalancı, dolancı iki yüzlüler bakın. Samimiyetsizler hayatımızda kendini gösterecek, boyu gösterecek diyelim. Bunlara karşı ne yapmamız gerektiğini yine tarotum sizlere önerecek. Bunlara karşı da dikkatli olalım çok fazla itibar etmeyelim komşu arkadaşmış dostmuş falanmış filan bununla bunları itibar etmeyelim kimin ne olduğu belirsiz kimin senin kalbini okuyamayız değil mi sevgili arkadaşlarım tamam onu da geçtik gelelim sizlerin 2020 yılı içinde araç alacaksın iş kuracaksın dükkan alacaksın ev alacaksın öz türkçesi gayrimenkul ev eşyaları alım şansınız son derece yüksek ama gelin görün ki yine illa da böyle sıkıntılar arada kendini gösterecek. Bakın karanlık taşlarımdan taşlar kendini gösteriyor. Yüzde kırk civarı miras alacağınız vardır. Karşı taraf şu örneğin şunu sizinle paylaşmak istemez. Hepsi benim olsun derdi. Bunlar bizim toplumumuzda olan şeyler. Bir baba veya bir anne çocuklarına malları eşit pay etmiyor. Bazıları yapmıyor bunu sevgili arkadaşlarım. Otur şeyler veya elinize geçecek olan şanslar karşısında bir yerden giriş yapıyor. Doğru kullanamadığımız takdirde ne oluyor? Onu kaybediyoruz veya kaybetme noktasına geliyoruz. Otur şeyler, elinize geçen alım durumlarında, ev gibi, araç gibi gayrimenkullerde bazı fırsatları Karalamak isteyenler olabilir, gölge düşürmek isteyenler olabilir veya biz akılsızca hareket edebiliriz. Bir anlık için şaşkınlıkla olur ya değil mi sevgili arkadaşlarım? Kafa çalışmıyor derler ya hani elimize gelen şeyi kaybedebiliriz veya miras gibi dalgalarda veya karşınıza yüklü miktarda kısmetler çıkabilir onları da göstermektedir. Karşı tarafın maddi durumu çok çok çok iyinin üstündedir bu tür bay ya da bayanlarla karşılaşabilirsiniz bunlar sizin için kısmetlerdir sevgili aslan arkadaşlarım şimdi buradaki sıkıntılara karşı ne yapmanız gerektiği konusunda sizlere ay sürprizli gelecek bakın sizleri bekliyor destenin altı sizindir sevgili aslanlar güzel yine de ne olursa olsun güzel sürprizler sizlere de bekliyor alım fazla çünkü zafer bekliyor bakın çok güzel şimdi önce pembe düşlerinizden başlayalım pembe düşlerde ay çok güzel bakın pembe düşlere aynen devam et diyor seversin sevilirsin veya hayallerini yıkmıyorsun ya hayalle devam ediyorsun ya herkese bir hayali vardır hayaline devam ettiğin süreçte hiç merak etme umutlu ol bir gün bir yerde mutlaka o hayalinle alakalı sizlere bir şeyler uzanacak aslan diyor kartım hiç merak etmeyin çok güzel geldi sevgili aslanlar Hastalık gelmedi yani hastalık taşı gelmedi çok güzel sağlığınız güzel güçlüsünüz öyle derin korkutucu hastalıkla karşılaşmayacaksınız. Hayaller de çok güzel hayallerle ilgili kavuşumlar meydana gelecek diyor hayallerinize kavuşacaksınız çünkü ondan da söz eder birilerine rastlamaktan söz eder kartımız sevgili aslanlar çok güzel evlilik aşk hayatımızda mutlaka sıkıntılar olacaktır yüzde on civarında sıkıntılar görülüyor. Bu durumda ne yapmanız lazım? Ya da iyi giden ilişkilerinizi daha da iyiye nasıl getirebilirsiniz? Buyurun. Savaşma diyor. Kavga etme. Gürültü yapma. Bağırıp çağırma. Gerektiği şekilde ortak nokta anlaşmaları yap. Partnerini kendine çek. İki kişi bakın burada. Partnerini kendine çek. Uzlaşmaya var. Uzlaşarak hallet. Ne yapmak istiyorsan. Evlilikse evlilik ayrılıksa ayrılık uzlaşarak yap diyor sıkıntıları uzlaşarak hallet savaşarak değil kavgayla bir yere varılmaz diyor sevgili aslan arkadaşlarım bakın gördünüz değil mi bunları yaptığım takdirde buyurun ortak nokta anlaşmasını mutluluğu görün sevgili aslan arkadaşlarım hadi bakalım onu da öyle sizlere öneriyor gelelim umutlarınız için umut var hedefiniz var amacınız var umut ediyorsunuz ne yapmanız lazım askıya al öyle hemen kestirip atma diyor ben umutlarımı kırmadım diyor şimdi aslan arkadaşım umutlarımı kırmadım diyor dış dünyaya karşı umutluyum ben şu işimin olacağına dair umutluyum umutluyum diyor ama gel gör ki sevgili aslan arkadaşım iç dünyasında gizlice üzülüyor ağlıyor ben umutluyum ama dışarıya karşı umutlu gibi kendimi gösteriyorum. Yok benim zerre umudum kalmadı. Ben onu kaybettim. Artık hedefiniz, amacınız her neyse. Bu bizim bir umudumuz değil mi sevgili aslanlar? Bundan dolayı iç dünyanda da gizlice ağlıyorsun. Hem bir yerde umutlarımı kaybetmedim diyorsun dışarıya. Ben umutluyum olacak o iş diyorsun. Ama iç dünyanda o da ağlıyorsun. Hayır kaybettim. Aman Allah'ım o iş daha olmaz gibi düşüncelere kapılıyorsun ne diyor buradaki kartım şanslı yere doğru gideceksin çok da istiyorsan şöyle göstereyim sevgili arkadaşlarım o umut ettiğin hedefin her neyse dua et acele etme askıya al diyor bakın burada dua eden biri var dua et duada kal pozitifte kal pozitifte kalırsan böyle olmazsın ağlamak yok sakın diyor Umutlarını pardon umutların diyor kırma sevgili aslan arkadaşım sakın diyor umutlarını kırma sen zaten zaferdesin sen onu hedefledin onu istiyorsun iktidar seni bekliyor uyanık ol akıllı hareket et yoğun duygularla evrene güzel enerjiler gönder duada kalırsan kaybetmezsin diyor kaybetmezsin desteği gereken desteği evrenden alacaksın diyor işte bu kaderin değişecek hiç merak etme sevgili aslan arkadaşım umutlu olan aslan arkadaşlarım neyi umut ediyorsanız bakın ne yapacakmışsın harala gürele gitmeyeceğiz öyle ata atlayıp da takı tıkı, takı takı gitmeyeceğiz böyle bir şey yok askıya alacaksın yavaş yavaş sakin sakin umutlarını kırmadan korkuyu taşımadan umutlu bir şekilde kaderini değiştireceksin evrenin desteğini çekeceksin kendine istediğin şeyi elde edeceksin bunun önerisi var sizlere sevgili aslan arkadaşlarım iki yüzlülere karşı ne yapmanız lazımmış işte bu iki yüzlülere karşı dur diyor iki yüzlüler yalancılar sizi çökertmeye çalışan doğru gittiğiniz yoldan sizi şu masadan aşağıya düşürmeye çalışan köstekçiler Destek olmak yerine köstek olanlar sizi mutsuzluğa itmeye çalışanlara karşı ne yapacakmışsın güçlü ol güçlü karakterden söz eder kartımız güçlü enerjiden söz eder ne kadar güçlü olursan ne kadar akıllı durursan bu tiplerin karşısında hakkın neyse onu alırsın daha da sürprizlerle karşılaşırsın ya bu iki yüzlüler insan olur ya da olmadı hayatından çeker giderler sonsuz bir mutluluk seni bekliyor diyor yani güçlü duracaksın tamam yıkılmayacaksın pes etmeyeceksin sevgili aslan arkadaşlarım şimdi alımlar karşısında ne yapmanız lazım çünkü sıkıntılar çıktı hmm, sakın diyor kavga etme bakın ne kadar güzel geldi savaş burada Kav kavga var savaş var kaybetme korkusu var bunu yapma diyor Sabrettiğin takdirde bu iş bitti diyor. Bu geride kalacak. Karşı taraf bu hale alacak. İşte sen Murat kapısından sabırla geçeceksin. Sakın kavga yapmıyorsun, savaşmıyorsun. Sabırla, akılla işini hallettiğin takdirde zenginlik de senin, mallar da senin. İşte buyurun sabret diyor. Sabır. Bunu da gördünüz değil mi sevgili aslan arkadaşlarım? Gelelim merkezinizdeki bu küçük çaplı sıkıntılar için ne yapmanız lazımmış evet sıkıntılar var bunun olmaması için aileyi dağıtmamak için çünkü sıkıntılar var küçük çaplı sıkıntılar var bu yuva kaybından söz eder bunlar diyor olabilir o kadar diyor maddi sıkıntılar günlük sıkıntılar ceryan edebilir kendini kayıp da hissetme ne yapacaksın adil yoldan başarı yapacaksın adil yoldan hata işlemeyeceksin karşındaki kişinin eşiniz olabilir çocuğunuz olabilir anne baba kim olursa olsun sıkı sıkı ellerinden tutacaksın onlara doğru yolu göstermeye çalışacaksın gerçeği göstermeye çalışacaksın başarılı bir aile ortamı yaratacaksın başarıdan söz eder adil yoldan başarıdan söz eder sevgili arkadaşlarım aynen öyle sevdiğiniz insanların ailenizin elinden tutacaksınız ailenize sıkıntı veren maddi ya da manevi her neyse ona sırtınızı döneceksiniz ailenizin elinden tutacaksınız sevdiklerinizin elinden tutarak gördüğünüz gibi fakirlik sıkıntı her neyse bunları aşacaksın başarılı bir şekilde aşacaksın diyor bunu yaparak ancak diyor merkezdeki sıkıntıları atarsın sevgili aslan arkadaşlarım çok güzel geldi kaderinizde böyle bir şey ceryan edecekmiş 2020 yılında ne diyor bunlar yapıldığı takdirde Başardın diyor daha ne desin meleklerimiz başardın Artık zirvedesin her şey geride kaldı hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını Çıkart sevgili baş, sevgili aslan arkadaşlarım çünkü ben daha başaklara geçmedim İkili ikili gittiğim için sevgili arkadaşlar Evet sevgili aslan arkadaşlarımızın kaderini tamamladık şimdi sırada kim varmış başak arkadaşlarımız bunları böyle dağıttık şimdi de toplama kaldı bize olsun fedadır sevgili arkadaşlarıma şimdi bakalım başak arkadaşlarımızın kaderinde en çok yoğunlukta olacak şey neymiş doğal taşlarım ne gösterecek sizler için şöyle bir bakalım usulenle biraz karıştıralım sevgili arkadaşlar şimdi bize gelince karıştırmadım demeksinler sevgili başaklar derecepli başaklarım efendim bir avuç aldık şimdi hmm, şans taşı çok güzel sevgili başaklar şans taşı geldi sizlere hmm, şunlar gelmesi olmayacak çünkü dört dörtlük yaşantı yok Gelmesi olmayacaklar. Olmaz tabi. Su uyur. Düşman uyumaz demişler değil mi? Umutlar da var. Çok güzel. Ay, sevgili başaklarım benim. Çok güzel. Harika. İyi, merkezde sıkıntı çıkmadı. Şöyle biraz yakına alalım. Hmm, çok güzel. Evet sevgili başak arkadaşlarım. Aile içi merkezimiz sıkıntı çıkmadı. Yani siyah taşım gelmedi günlük çok fazla sıkıntılarınız meydana gelmeyecek onu anladık hayaller pembe düşler çok güzel hayal sizde yerinde umutlar da karşısında o da yerinde Umudunuz da var hayalinizde var sevgili bereketli başaklarım çok güzel geldi hastalık çok fazla olmayacak tek bir taşınız geldi yani 2020 yılında enerjik olacaksınız öyle hani dilim varmıyor söylemeye Kansermiş yok bilmem ne yani bu tür derin korkutucu hastalıklar sizlerde meydana gelmeyecek çok güzel çok çok güzel çünkü tek bir taş geçersiz sevgili arkadaşlarım güzel sağlıkla süper küçük çaplı sorunlar meydanda görülüyor küçük çaplı sağlık açısından onu da ne yapacağız derhal doktora yapacak bir şey yok Allah beterinden korusun diyeceğiz sağlığınız da güzel geldi Şans taşı mor taşım geldi sevgili başaklar maddi alanda şanslı olduğunuzun göstergesidir bekarsınızdır genç kız genç bey kardeşim güçlü kısmetler yolunuza çıkabilir onun göstergesidir Şan soyunlarında şans göstergesidir toplu bir miras hiç beklemediğiniz yerlerden elinize maddiyatla alakalı şansların geçeceğinin göstergesidir o da süper hemen karşısındaki alımları görün. Buyurun çok güzel evlilikler onlar da çok güzel çıktı sadece bir tanesinde sıkıntı görülüyor sevgili arkadaşlarım yani sizde de %10 evliliklerde veya ilişkilerde sıkıntı var azınlık azınlık geldi çok güzel onun dışında umutlarınızda süper devam ediyor umutlarınızı kırmayacaksınız iki yüzlüler yalancılar dolancılar hayatınızda çok fazla cereyan etmeyecek o da çok az geldi Sevgili arkadaşlarım gelelim sizin ev araba gibi iş kurmak gibi gayrimenkul diyelim biz ev eşyası diyelim alımlar yeşil murattır alımlar sevgili arkadaşlarım bakın %35 civarı sevgili başak arkadaşımın biraz bu gayrimenkullerde baş ağrısı görülüyor hani derler ya baş ağrıyacak evet biraz baş ağrısı görülüyor nedir bu? Kredilerle alakalı sıkıntılar meydana gelebilir veya miras alacağınız var da sevgili arkadaşlar mutlaka karşı taraf sizinle bir şey paylaşmak istemeyebilir. Bizim toplumumuzda olan şeyler bunlar kişi ne istiyor şu deste hep benim olsun bu kardeşim bir şey almasın veya bu akrabam bir şey almasın bütün masa benim olsun böyle bir zihniyet var bizde. Sevgili arkadaşlarım bundan dolayı hafınıza sığınıyorum. Otur sıkıntılar. Aile büyükleri, eşinizin ailesi tam olarak sizlere hakkınızı vermek istemeyebilirler. Bununla alakalı sıkıntılar alımların içerisinde. %35 civarı azınlıkta çıktı. Güzel, çok fazla değil yani en azından. Onun dışındakiler pırlanta gibi çok güzel alımlarınız meydana gelecek bu şansın etkisiyle bir şeyler elinize geçecek sevgili başaklar zaten merkez tertemiz çıktı sağlık tertemiz çıktı ağlamıyoruz sızlamıyoruz kendimizi kayıpta hissetmiyoruz tamam mı sevgili başaklar hadi bakalım şimdi sizlere bunlar için merkez tertemiz çıktı çok fazla günlük sıkıntılarınız olmayacak bu sıkıntıların sizlere tekrar gelmemesi için ne yapmanız lazım tarotum önersin sizlere işte bu uzlaş diyor Aileni yuvanı seversen sıkıntı gelmeyecektir diyor. İşte bu buyurun. Tamam. Kara kedilere de sırtını döndüğün an mutluluk sizindir. Güneş gibi parlayacaksın. Tamam hadi bakalım. Gelelim önce umutlarınızdan başlayalım. Umutlar için ne yapmanız lazımmış sevgili Başaklar Yıldız gibi parlamak istiyorsan umutlarında umutların var ya hayaller. Hayalleriniz pembe düşler hayaller. Planlı programlı hareket edeceksin planlı programlı hayallerin için planlı programlı hareket edersen uzun vadeli bununla alakalı hayallerine kavuşman için fırsatlar yakalayacaksın diyor planlı hareket et öyle bir anda atlama bugün ben bu gece örneğin tembe düşler hayaller kurdum hemen yarın bu meydana gelmez planlı ol programlı bir şekilde uzun vadeli planlarını yaparsan fırsatları yakalayacaksın hayallerin için, pembe düşlerin için diyor. Sevgili Başak arkadaşlarıma. Burada çıkan tek bir rahatsızlık, hastalık taşı için sevgili arkadaşlarım ne yapmanız lazım? İşte bu destek o ver diyor. Kendine destek ver, sağlığına destek ver, bedenine destek ver diyor. Bedeninin sahiplen. Korkma. Sen zaten diyor tek taş geldi. Sağlığını kaybetmiş değilsin sen zaferdesin beden enerjin sağlığın yerindeymiş sevgili Başak korkma kendini destekle kendine güven kendine destek ver küçük çaplı rahatsızlıklar mutlaka olacaktır derhal doktora gidiyorsun tamam kendini ihmal etmeyeceksin ondan sonra gelecek güçlü beden güçlü sağlık Hadi bakalım o da tamamdır. Elinize geçen şanslar öyle ya da böyle. Elinize maddi şanslar geçtiğinde ne yapmanız lazımmış? Sabırla paranı büyüteceksin. Elinize geçen şansları başkalarına kaptırmamak için, kandırılmamak için burada mücadele verebilirsin. Bu senin doğal hakkındır. Sevgili Başak diyor buradaki mesaj. Sevgili arkadaşlarım bu senin hakkındır. Ama burada sabır geldi sabredersen öyle hemen bugün benim elime böyle bir maddi yük geçti böyle bir şey geçti ben bunu hemen kullanayım demeyeceksin sabrettiğin an o para daha da büyüyecek ondan sonra murat kapısından geçeceksin diyor yani elinize geçen maddi ya da manevi bu şanslar geçtiğinde acele yok kaybetmemek için mücadeleni ver ama sabırlı ol diyor. Sevgili başak arkadaşlarıma tamam. Ondan sonra daha çok büyüyeceksin. Evliliklerde, ilişkilerdeki sıkıntılara karşı ne yapmanız lazım? Evet, kendine güveneceksin. Dost doğru olacaksın diyor. Sevdiklerinin elinden tutacaksın. Sizi mutsuzluğa itenlere sırtını döneceksin. Korkma. Zaten zaferdesin. Sevdiklerinin yanındasın. Sevdiğinse onunla ölüme denk gitmek istiyorsan sakın korku yok adil yoldan başarıyı yaptın elinden tutacaksın doğru dürüst bir şekilde gelecek güzel günleri bekleyeceksin elini bırakmayacaksın sevdiklerinin diyor sevgili başak arkadaşlarıma böyle bir mesaj verilmiştir umutlarınız için ne umut ettiniz veya neyi umudunuz var hedefiniz mi var belirlediğiniz bir şey mi var bir hedef bir amaç Bunlar için ne yapmanız lazımmış? Yardım göreceksin diyor. Canlı ol, umutlarını kırma. Enerjide kal. Evrene güzel enerji gönder. Canlılık demektir. Ateşlerden canlılık sevgili Başaklar. Ne kadar diyor kendini umutlarını canlı tutarsan emin ol yardım görmekten söz eder kartımız. Dünya kadar mutluluk sana gelir diyor. O mutluluğu kendine çekebilirsin hedefine ulaşabilirsin yardım görebilirsin umutlarınla ilgili kendini canlı tut sakın bazı yerlerde sıkıntılar kendini gösterse de umutlarını sakın öldürme her daim canlı olsun canlı olursa doğru yolda ilerliyorsun demektir diyor böyle bir mesaj verildi umutlarınız için veya hedefleriniz için sevgili arkadaşlarım gelelim azınlıkta olan bu iki yüzlü Yalancılar karşısında ne yapmanız lazım? Hmm. <gülüyor> e yani değil mi sevgili başaklar? Tabiri caizse bizde bir laf var. Din sizin hakkından imansız gelirmiş. Değil mi şimdi gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Ah canlarım benim ya sizlere verilen bir öneri bu bakın. Yani değil mi şimdi ne diyeyim ben size? din sizin hakkından imansız gelirmiş. E sen bana 724 yalan söylersen ne yapayım ben şimdi? Misali benim sevgili Başak arkadaşıma tarotum ne öneriyor? Birini vuracaksan öz türkçesi kendi silahıyla vuracaksın diyor. O sana onu yapıyorsa sen de aynı ona yapacaksın diyor. Ne yapayım yani arkadaşlar? Gelen kart neyse ben de onu size o şekil yorumlamak durumundayım. Onları bu hale getirebilirsin diyor. Bunu yaptığın takdirde onları bu hale getirebilirsin. Sizlere bu mesaj veriliyor. Neymiş mesaj? Birini vuracaksan kendi silahıyla vuracakmışsın. Tamir caizse öyle. Yani bu mesaj verildi canlar. Hadi bakalım. Şimdi gelelim sizin alımlarınıza. Alımlardaki Buradaki 35,5 civarı olan yine şunlardan hiçbir farkı olmayan, sizleri dara zora düşürmeye çalışan, karanlığı itmeye çalışanlara karşı ne yapmanız lazım? Biraz bıkkınlık gelebilir. Evet, biraz bıkkınlık gelebilir. Biraz sizi boğabilirler, biraz sıkıntıya düşürebilirler ama ve lakin canlı ol diyor her şeye rağmen hakkını tut sıkı sıkı tut hakkını sev kara kediye meydan bırakma diyor anlatabildim mi sevgili başaklar kara kedinin değil meydan meydan senin tut o istediğin ev mi araba mı hak mı hukuk mu ne istiyorsun işte onun elinden sıkı sıkı tut böyle durma böyle durduğundan kaybedersin canlan kalk ayağa kalk diyor anladınız mı sevgili başaklar İşte bu sorumluluğunu bil sorumluluğun neymiş burada bir hakkın var burada payın var o payının peşinden koş diyor sorumluluk al kalkaya geçmişin olumsuzluğuna çek örtüyü arayış içinde ol hem huzurlu ol hem arayış içinde ol bu karanlık yüzleri mirasta hakkınız mı var almaya mı çalışıyorsun almanı istemiyorlar bunları başından deflemek için geçmişi örtüyü çekeceksin hem huzurlu ol hem arayış içinde ol. Akıllı ol diyor. Daha Evren daha Sevgili Başak Burcu arkadaşlarıma tamam? Hadi bakalım. Sevgili Başaklar korkmuyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Hafifleymiş. Hafifleyin diyor. Meleğim diyor ki hafifleyin gitsin diyor. Her şeyin bir çaresi varmış. Hafifle bir yıllık süreçte üç günlük beş günlük değil bir yıllık süreç yaşamındaki yüklerden ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler hayatına gelecekmiş sevgili Başak arkadaşlarım, Bereketli Başaklarım. Evet sevgili Aslan ve Başak arkadaşlarımın 2020 yılında böyle bir değişiklik olsun diyerek kaderinize baktım sevgili arkadaşlarım. Tabii ki kişi özel değil bu, burcun kaderi. Burcun kaderinde meydana gelecek olan olumlu ya da olumsuz şeylerin açıklaması da yapıldı bu şekilde hareket ettiğinizde bakın güneş gibi parlayacak mutluluklar sizlerin olacak sabırlı olacak evet sevgili arkadaşlarım tekrar yeni yılınızı kutluyorum sizlerin şöyle güzel bir yıl geçirmeniz dileğiyle sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın her şey gönlünüzce olsun kocaman da öpüyorum hadi bay